Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 2021 Aralık aylık yorumlarımıza hoş geldiniz yılın son ayına giriyoruz sevgili yengeçler Aralık ayında günlük hayatınız iş hayatınız mesleki alanda önemli kararlar verebilir genel sağlığınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz Evet bu ay tutunmayla başlıyor 4 Aralık'ta Güneş 12 derece yay burcunda tutulacak 12 derece yay burcu sizin altıncı eviniz sevgili yengeçler Aslında yay ikizler tutulması 2020 Haziranından bu yana meydana gelen son bir buçuk yıldır yaşadığımız tutulmalar şimdi bu son tutulma olacak bu aksta yaşayacağımız ve önümüzdeki 9 yıl yay burcunda tutulma olmayacak Evet gündemlerimiz önümüzdeki Mayıs'a kadar hala daha altıncı ev konularıyla ilgili olabilir ee, bu tutulma günlük hayatınız, çalışma koşullarınız, genel alışkanlıklarınız, beslenmeniz, diyetiniz, evcil hayvanlarınız, genel sağlığınızla ilgili konulara özellikle dikkat çekiyor. Buralarda yenilikler olabilir. Yeni bir iş de olabilir. Yeni bir çalışma ortamı da olabilir. Belki yeni bir günlük hayatınızda bir alışkanlık olabilir. Sağlığınızla ilgili bir konu gündeme gelirse bir tedavi, bir şifa, belki bir beslenme programı değişimi tüm bunları bu yay tutulmasının etkisiyle beraber hayatımızda görebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınızda bakınız özellikle 12 derece ve yakınlarında değişken burçlarda. ikizler Yay, Başak ya da Balık burçlarında gezegenleriniz bulunuyor mu? Bulunuyorsa bu tutulmanın sizin için daha güçlü etkileri olduğunu söyleyebiliriz Eğer bu burçlarda gezegenleriniz yoksa değişken burçlarda haritanızda gezegen bulunmuyorsa sizin için çok da önemli etkileri olmayabilir daha sakin daha etkisiz bir tutulma olabilir tutulma bu ayla bu ay içerisinde Evet etkilerini gösterecektir kişisel ve toplumsal alanlarda ama tutulmalar biliyorsunuz daha uzun süreli önümüzdeki Mayıs'taki, Nisan sonundaki tutulmaya kadar etkilerini devam ettirebilir ve dönem dönem tekrar kendisini hissettirebilir. Ayın 13'üne kadar Mars Akrep burcunda olacak. Enerjiniz güçlü, daha romantik, daha coşkulu, daha yaratıcısınız. 13'ünden sonra Mars Yay burcuna geçiyor. Bu bir enerji değişimi tabii ki. Ayın 13'ünden sonra özellikle iş trafiğiniz artabilir. Mesleki konularda daha fazla çabalayabilirsiniz. Günlük hayatta belki birçok farklı işle ilgilenmeniz gerekebilir Mars yayda işle ilgili bir eğitim belki işle ilgili bir seyahati de gündeme getirebilir böyle bir durumda iş ilişkilerinize yani beraber çalıştığınız kişilerle ilişkilere dikkat edin ev ortamınızda hizmet aldığınız kişiler olabilir onlarla ilişkilere dikkat edin ve sağlığınıza hem kendi sağlığınıza hem evcil hayvanlarınıza dikkat edin Çünkü Mars zorlayıcı olabilir bu süreç içerisinde tutulma derecesinde tetikleyeceği için bazı sağlık sorunları işte ufak tefek kazalar sakarlıklar enfeksiyon problemleri ateşli rahatsızlıklar hani bunlara zemin hazırlayabilir kendinizi çok yormamak beslenmenize ve dinlenmenize özen göstermek gerekiyor bu dönem içerisinde ayın 19'unda ikizler burcunun 27 derecesinde dolunay meydana gelecek dolunay tutulmadan farklı olarak bu ay içerisinde etkilerini gösterecektir üç gün öncesi ve üç gün sonrası e, en önemli etkilerini görebileceğimiz ay içerisinde de e, bunları fark edebileceğimiz bir dönem 12 evinizde oluşan bir dolunay Tabii ki bir bilinç dışında bir aydınlanma bir farkındalık dönemini işaret ediyor Örneğin İkizler haber demek, bilgi demek. Belki bilmediğiniz bir şeyleri öğreneceksiniz. Bazı dedikodular duyacaksınız. Bazı sırlar ortaya çıkacak. Sizin sakladığınız sırlar da olabilir. Bazı bilgiler ortaya çıkabilir. O yüzden saklamak istediğiniz, sakladığınız bilgilere iyi dikkat edin. Yalnız başınıza yaptığınız çalışmalar, örneğin yazmak ikizlerde ya da bir tez hazırlamak, çalışmak, öğrenciyseniz eğitimle ilgili bazı hazırlıklar, çalışmalar, buralarda bu bunların daha aktifleşebileceğini de işaret ediyor 12. ev dolunayları hayatınızı iyileştirmek adına önemli farkındalıklar verirken biraz da sadeleşmekle ilgilidir yani belki bazı düşünce kalıplarından belki size hizmet etmeye zarar veren duygulardan belki bazı zararlı alışkanlıklardan bağımlılıklardan kurtulmanız bunları geride bırakmanız gerekiyor İşte bu e, farkındalıkları e, kazanabileceğiniz bir dönem sağlığınızla ilgili gündemler olursa, evet hayatınızda böyle iyileştirmeler, sadeleştirmeler de yapabilirsiniz tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 27 derece ikizler dolunayı, özellikle değişken burçları ve 27 derece yakınlarında gezegenleri olanları daha fazla etkiler bir ay burcunuz olur Mars olur Merkürdür Venüstür özellikle 27 derece ikizler yay balık ya da başak burcunda var mı varsa o zaman etkilenebilirsiniz Yoksa etkiler çok hafif olabilir ya da çok da hissetmeyebilirsiniz ve ayın 19'undan itibaren Venüs retrosu başlıyor astrolojik olarak çok önemlidir Venüs'ün retroları ee, bir buçuk yılda bir yaşarız yani Merkür'le kıyasladığımızda daha az daha ender yaşadığımız bir retro ee, her bir buçuk yılda bir 40 gün kadar geriler 19 Aralık'ta başlayacak 30 Ocak'a kadar devam edecek Oğlak burcunda olacak bu gerileme hareketi 6 Mart'a kadar da Venüs Oğlak burcunda uzun süre kalacak yani sizin için önemli Çünkü oğlak sizin tam karşıt burcunuz ve tam ilişki alanınız ve ilişki gezegeni ilişki evinizde gerileyecek. Öncelikle en son 8 yıl önce 2013'ün aralığıyla 2014'ün ocağında da Venüs oğlak burcunda gerilemişti bunu hatırlatmak istiyorum o dönemi şöyle bir gözden geçirin herhangi bir etkisi olmuş muydu acaba Çünkü benzer tesirler olabilir mutlaka aynısı olmak zorunda değil ama bazı hatırlatmalar olabilir şimdi Venüs gerilerken özellikle Plüton'un da çok önemli açıları olacak bu gerileme sırasında ilişki dinamiklerinizi biraz güçlü baskılar hissedebilirsiniz Önemli sorgulamalar, biraz takıntılı durumlar da olabilir. Yani karşınızdaki bir kişinin takıntılı davranışları, hırslı tutumları olabilir ya da bir şekilde geçmişten gelen böyle bir eski bir eş, eski bir arkadaş bir partner gündem gündeme gelebilir Hani bu çok tutkulu bir ilişkidir ama yarım kalmıştır arada böyle karmik kadersel bağlar vardır ve onunla bazı yüzleşmeler bazı tamamlanmalar gündeme gelebilir ama önemli kararlar vermek için çok doğru bir zaman değil Venüs retrosunu bitmesin gerekiyor Aslında Venüs retroları biraz hani kendi içsel dengemizi kurmak için işte sevgi ilişkilerindeki Sevgi alıp verme dengesi, kendi öz değer dengemiz, hani buralardaki hassasiyetlere bakmak, buralardaki ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek için veya bazı eksikleri fark etmek için değerlendirilebilir. Bu yüzden biraz içe dönüşler için iyi bir dönem. Bunu siz yaşayabileceğiniz gibi karşınızdaki kişi de yaşayabilir. Yani eşinizde, partnerinizde böyle bir davranış durumu oluşabilir bu dönemde açık düşmanlıklar alanı aynı zamanda yedince bu yüzden iş hayatımızdaki rakipler açık düşmanlıklar bunlara dikkat edin Çünkü Pluto etkisi beklemediğiniz bazı maddi manevi baskılar manipülatif durumlar yaratabilir özellikle düşmanlıklar alanında Hani ilişkilerde de böyle yani güvenilmez koşullar biraz hani maddi manevi sizi zorlayabilecek durumlar oluşabilir hani işbirlikleri ortaklıklarla ilgili konularda özellikle yeni bir iş ilişkisine girmek imza atmak evlenmek çok doğru değildir Venüs retrolarında 30 Ocak'ta düzelecek O yüzden lütfen bu tarz yani bir imza atılacak anlaşmalarınızı sözleşmeleriniz evlilik ortaklık ve benzeri konularınızı Venüs Retrosu'nun bitmesini bekleyin Şubat ayına kadar beklemekte fayda var borçlanmak için kredi almak için yine uygun bir zaman değil Tabii ki güzelliktir estetiktir böyle e, bu tarz Venüsyen işler için yine çok uygun bir zaman değil çünkü enerji burada biraz dengesizleşiyor zayıflıyor Dolayısıyla memnuniyetsizlikler meydana gelebilir sevgili yengeçler hepinize sağlıklı mutlu başarılı güzel ve ay dilir hoşça kalın sevgili astroloji severler herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor